Dikkat eksikliği nedir? Hı hı. Bu sorunu yaşayan ebeveynler kime başvurmalıdırlar? Dikkat eksikliği özellikle çocuklarda görülen bilim fonksiyonlarını etkileyen bir bozukluktur. Kişinin gülmük yaşantısını olumsuz yönde etkiler. Böyle bir durumda çocukların pedagogdan, yetişkinlerin de bir psikologdan almasını, yardım almasını tavsiye edilir.